Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili teraziler Ekim sizin ayınız bu ay doğan tüm terazi burçlarımızın doğum günü kutluyorum Öncelikle Sağlıkla mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size Evet Güneş ayın 23'üne kadar burcunuzda ilerleyecek konu başlıklarımıza bakalım 6 Ekim'de burcunuzda bir yeni ay var Mars ay boyunca 30'una kadar burcunuzda ilerliyor ve sizin enerjinizi çok arttırıyor. Bu ay Merkür Retrosu devam edecek yine terazi burcunda. 18'inden itibaren ileri harekete dönecek. Evet ve ayın 20'sinde Koç Burcunda, tam Karşıt Burcunuzda güçlü bir Dolunay meydana gelecek. Özellikle e, hayata bakışınızın değiştiği, farkındalığınızın arttığı kariyer ve ilişki alanlarınızda önemli adımlar atabileceğiniz güçlü bir ay Ekim ayı şimdi detaylara bakalım Evet Güneş burcunuzda ilerliyor Mars burcunuzda ilerliyor Güneşle Mars zaten ayın sekizinde kavuşacak yani altısıyla sekizi arasında Güneş Mars birlikte hareketi var Bu da kendi içinde önemli bir döngü Tabii ki özellikle doğum günü 6 Ekim'i 10 Ekim arası 11 Ekim arası olan terazilerimiz çok güçlü Mars tesiri altındalar ay genelinde aslında tüm yıla yayılan bir etki bu e, Bu da sizin enerjiniz motivasyonunuzu biraz bir mücadele gücünüzü arttırıyor Tabii ki Mars zor bir gezegen e, olumlu olduğu kadar bazı olumsuz tesirleri de olabilir yani buna da dikkat etmekte fayda var 6 Ekim'de burcunuzdaki yeni ay işte bu etkilerle e, doğacak Aslında e, Mars etkisi var bu yeni ayda girişken olduğunuz Hayatınızda mücadele etmek istediğiniz ya da en azından kişisel anlamda hedefler belirlediğiniz bir dönemdesiniz. Ancak Mars biraz burada zorluyor. Yani agresyon yaratıyor, biraz gerilimler yaratıyor. Merkür de geriliyor terazi burcunda. Tüm bunlar bazı kararsızlıklar yaratabilir. Özellikle ilişkiler alanınızda ya da hayat içerisinde kendinizi ifade ederken, hayatınızı şekillendirirken alacağınız kararlarda ya da bireysel girişimlerinizde biraz yavaşlamalar veya bazı mücadeleler içerisinde olabilirsiniz genel sağlığınıza fiziksel görünümünüze de dikkat etmekte fayda var Mars biraz bu anlamda zarar verici de olabilir sağlık konularında özellikle Evet lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle doğum gününüz zaten yeni ay 6 Ekim'de olacağı için doğum gününüz 3 Ekim'le 10 Ekim arasıysa Güneş teraziler için çok önemli bir yeni ay bu Yükselen teraziler için de yükselen burcunuz yine 13 derece ve yakınlarındaysa bunu 10 derece 16 derece alabilirsiniz özellikle. Yine sizin için önemli bir yeni ay. Bu yeni ay tabi bazı yenilikler hayatımıza yeni farkındalıklar getirebilir. Ancak Ekim ayı şöyle bir ay birçok gerilemekte olan gezegenin ilerlemek üzere durduğu bir ay. Bu ne demek? Şimdi gezegenler belirli sürelerde ileri harekettedirler. Daha sonra belirli sürelerde geri hareket yaparlar. Ama bu gerileme ve ilerleme dönemleri değişirken yavaşlar hızları. Hatta duraklar. İşte bu ay her zaman rastlanmayacak bir şekilde birçok gezegen böyle bir hareket içerisinde olacak. Tam yeni ay günü 6 Ekim'de Plüto, Oğlak Burcu'ndaki yaklaşık 5 ay süren gerilemesini bitiriyor ileri harekete geçecek ama öncesinde duraklayacak 10 Ekim'de Satürn kova burcunda retrosunu bitiriyor 18 Ekim'de Jüpiter kova burcunda retrosunu bitiriyor yine aynı 18 Ekim'de Merkür de terazi burcunda retrosunu bitirecek ve bu birkaç günlük yavaşlama duraklama dönemi Tabii ki enerjisi olarak tüm dünyayı etkiliyor zamanın bile biraz yavaşladığını hissedebiliriz algısal olarak Kendimiz de hayatımızda bazı yavaşlamalar, duraklamalar hissedebiliriz. Ama bu bir fırsat tabii ki bir anlamda baktığımızda. Ee, geçtiğimiz birkaç ayı, belki 5-6 ayı şöyle bir gözden geçirmemiz, değerlendirmemiz de mümkün. Ee, gezegen ilerleyince hızı da artacak ve dış dünyadaki hedeflerimizi, planlarımızı daha hızlı ve gerçekçi bir şekilde hayatıda da geçirebileceğiz. Ee, ve bu, buna hazırlık dönemi olarak değerlendirebiliriz. Ee, geçmişle ilgili konular... Hak edişler bu dönemde daha çok karşımıza çıkar yüzleşmelerle karşılaşabiliriz. eksiklerimizi hatalarımızı daha fazla fark edebiliriz bu dönemde ee, işte ay ortaları özellikle ay başından itibaren ayın 20'sine kadar olan dönem bu yavaşlamaların duraklamaların farkındalıkların olabileceği çok özel bir dönem aslında Ekim ayında zaten Güneş terazide Merkür terazi biraz böyle hak hukuk adalet hak edişlerle ilgili konulara işaret ediyor e, buralarda da bizim belki kendi üzerimize düşen bazı şeyleri biraz daha dengelememiz gerekiyor hayat içerisinde e, ve 20 Ekim'de koç burcunda dolunay meydana gelecek artık gezegenlerde ilerlemiş oluyor ve 27 derece koç dolunayı tam karşıt burcunuzda ve ilişki alanınızı burada aydınlatıyor. Ee, özellikle özel ilişkileriniz, evlilik, partner konuları, belki yasal ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, işbirlikleri, ortaklıklar alanında önemli dönüşümler ve farkındalıklar söz konusu. Dolunay'ın yönetici gezegeni Mars, Koç burcunda, pardon Terazi burcunda, Oğlak burcundaki Plüto ile tam bir kare açı içerisinde olacak. Çok güçlü bir açıdır, ama sert bir açıdır. Yani baskı manipülasyon mücadele içeren bir açı yani şiddet ve çatışmalar da yaratabilir Belki özellikle toplumsal alanlarda bu tesirler daha çok artar bireysel anlamda da ilişkilerimizde bu çatışmaların belki baskıların manipülasyonun artabileceği bir süreç olabilir Tabii Herkes aynı şekilde etkilenmiyor Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 27 derece ve yakınlarındaysa ve önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, bu etkiler daha da bir öne çıkacaktır, artacaktır. Bazılarınız ilişkileriniz, evlilik gibi konular ya da ortaklıklarla ilgili önemli kararlar alabilirler. Belki uzun süredir düşündüğünüz, taşındığınız, beklediğiniz, sabrettiniz, ama artık ilerlemesi mümkün olmayan bazı önemli ilişkilerinizi bir şekilde artık sonlandırma. Döneminde olabilirsiniz ya da farklı bir boyuta da taşıyabilirsiniz önemli güçlü kararlar verebilirsiniz eşinizle partnerinizle aile ile ilgili konular olabilir bunlar veya yer değişiklikleri taşınmalar yani evlilik kararları da olabilir, aileden ayrılma, uzaklaşma gibi konular olabilir. Anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili konular da söz konusu. Onların yaşamındaki bazı önemli dönüşümler veya onların sizin üzerinizdeki sorumlulukları ve yarattığı baskılar ve sizin bu nedenle hayatınızda vereceğiniz bazı önemli kararlar da bu dolunayın gündeminde olabilir. Biraz kontrol dışı, daha kadersel, daha dışarıdan gelebilecek etkiler Aslında belki partnerinizle ilgili bazı konular partnerimizin iş hayatı kariyer hayatı olabilir onun genel hayatında vereceği kararlar olabilir e, tüm bunların Hani sizin üzerinizdeki etkileri olabilir 20'sinde üç gün öncesi üç gün sonrası çok güçlü ama tabii ki ayın özellikle son haftaları haftasını bu tesirler daha belirgin hale getiriyor öne çıkarıyor 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçecek 30 Ekim'de ise artık Mars burcunuzdan ayrılıyor, akrep burcuna geçiyor ve etkiler, enerjiler özellikle finans alanınıza doğru ilerlemeye başlayacak. Ki bunları daha çok aslında Kasım ayında konuşacağız. Ekim'in son günleri ve Kasım ayı önümüzde kazançlarınız, maddi durumunuz, finansal durumunuz, paranız, bütçenizle ilgili konuların daha fazla gündem yarattığı ve daha belirgin etkilerin ortaya çıkacağı.